Bak ne diyor çocuk? Hocam diyor, büyük olarak geçinen birçok vakıf üniversitelerinde evrim sergileri açılmakta üniversitelerde aydın insana yetiştiren kurumlar değil midir? Bir bilim kurulunda böyle sergiler nasıl açılır? Nasıl böyle bir yanılgı içine gelir? Amaç nedir halka? E, hala aklım, beynim almıyor diyor. E kardeşim dünyaya hakim. Darwinist, diktatörlük dünyaya hakim. Ama biz öyle olmaz, böyle olur dedik. Ne yaptık? Efendim mesela... Hıyyyyyyy! Ah, insan nedir bu? <gülüyor> Kedi balığı. Bak köfte, sırım gibi duruyor. Kaç milyon yıllık? 95 milyon, 95 milyon yıldan beri değişmemiş. Maşallah. Bak kafalarına küt diye ilimle birimle bir gerçek.